Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Görüntüler yansıyor şu anda ekranlara. Ee, kamyonetle minibüs çarpıştı ve şarampole devrilen o minibüste sanatçı İbrahim Tatlıses'in olduğu bildirildi. Şu anda hemen sağlık ve itfaiye ekiplerinin de kazanın ardından o minibüsün içerisinden yaralıları çıkardığı ana ilişkin de görüntü geliyor ekranlara. Şu anda bir kez daha sizlerle paylaşalım. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir trafik kazası yaşandı ve minibüsle kamyonet çarpıştı. Kamyonetle çarpışan minibüsün içinde de ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in olduğu bildirildi. Ee, sağlık durumuna ilişkin şu an itibariyle e, umuyoruz ki olmasın. Kazada bir can kaybı var mı? Yaralanma İbrahim Tatlıses'in ve diğer yaralıların. Şu anda sağlık ekiplerince çıkarıldığı ilişkin görüntü de ekranın diğer kısmına yansıyor sevgili izleyiciler. Tabii durumlarının nasıl olduğuna ilişkin şu an itibariyle elimizde bir bilgi yok. Ama bir kez daha paylaşalım. Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet minibüs çarpıştı. O minibüsün içerisinde de ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in olduğu bildirildi. Bir trafik kazası geçirdi İbrahim Tatlıses. Şu anda da meydana gelen kazanın gerçekleştiği alandan görüntüler yansıyor ekranlara. Şarampole yuvarlanan minibüs ve kamyoneti görüyoruz sevgili izleyiciler. Öndeki minibüste İbrahim Tatlıses'in olduğu bilgisi paylaşıldı. Görüntüleri de bir taraftan aktaralım, bir taraftan da yaralıların çıkarılma anına ilişkin detaylar, görüntüler yansıyor ekranlara. Ne yazık ki geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana benzer kaza haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de şu anda sizinle paylaştığımız bu görüntüler Bodrum'dan geliyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinden yansıyor ekranlara. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs bir kamyonetle çarpıştı ve iki araçla şarampoyla yuvarlandı. Bir taraftan da araçları o yuvarlandıkları noktadan çıkarmaya çalışıyor itfaiye ekipleri. Bir taraftan da araçların içindeki yaralıları, sağlık ekipleri ambulanslara doğru yetiştirmeye çalışıyorlar sevgili izleyiciler. Tabii kazanın nedeni bilinmiyor ama özellikle yurt genelinde devam eden bir sağanak yağış var. Görüntülerden de yolların birazcık kaygan olduğu yani ıslak olduğu bilgisi var. Acaba o mu sebep oldu? Kayganlar şu an yolda gerçekleşen bir trafik kazası mıydı? Minibüsün içinde İbrahim Tatlıses'ten başka kaç kişi daha var? Çarpışan kamyonetin şoförü ve diğer yolcular ona ilişkin şu an itibariyle bir bilgi yok ama meydana gelen kazada İbrahim Tatlıses'in de içinde bulunduğu minibüsün şarampole yuvarlandığı bilgisini sizlerle paylaşıyoruz sevgili izleyiciler.